Merhaba, BTE 310 Toplum Hizmet Dersi için size yaptığım gönüllülük faal faaliyetini aktarmak istiyorum. Daha önce hiçbir şekilde gönüllü olarak bir yerde çalışmamıştım. Bu yaptığım ilk gönüllülüğüm olacaktı. Bu nedenle kolay bir gönüllülük olmasını istedim ve Kızılay'ı seçtim. Arkadaşlarım ile beraber gidecektim ama yine de çok heyecanlıydım. Tanımadığım insanlar ile konuşacak olmak, onları kan bağışlığım, Kan bağışlamaları için ikna etmek beni heyecanlandırmıştı. Kan bağışı için yoldaki insanları kan bağışına çağırıyorduk. Gönüllülük sürecimizde çok farklı insanlar geliyordu. Sadece Türkler değil, yabancı insanlar da gelip bağışta bulunmak istiyordu. Ve bu beni çok şaşırtmıştı. Yabancı insanlar ile iletişim problemi çektiğimiz oluyordu. Biz onlara sorular sorup formları doldurmalarına yardımcı oluyorduk. Sadece yabancılara değil, okuma yazma düzeyi düşük olan bireylere de yardımcı olmaya çalıştık. Gönüllülük sürecinde çok pozitif insanlar ile karşılaştım. Bir keresinde bir adam eşi ile birlikte geldi ve arkadaşım ile bana şu an o kadar enerji doluyum ki ikiniz ile, ikiniz ile birlikte güreşebilirim deyip ellerini arkadaşım ile benim ensemi atmıştı. Tabii ki gülüştük ve bir muhabbet ortamı oluşmuştu. Öğrendik ki amcamız yaklaşık 20. Başını yapıyormuş. Kendisi çok aktif bir kişilikti. Bizim de enerjimizi arttırdı üzerimizde bir etki bırakıp gitti. Sadece böyle insanlar değil, tehlikeli insanlar da gelebiliyordu. Başka bir seferde 3 tane yaşları büyük bir abi geldi. Kendilerinin yüzünde, yüzlerinde farklı izler bulunmaktaydı. Bir arkadaşları için kan bağışında bulunmak istediklerini söylediler. Ben de yardımcı oluyordum fakat biraz tedirgin olmuştum açıkçası. Kendileri formdaki bazı sorulara şüpheli cevaplar verdi. Formu doldurduktan sonra kendilerini normal süreçteki gibi doktora gönderdim. Yaklaşık ben 5-10 dakika içerisinde geri geldiler. Nedeninin ise daha sonra kanlarında bağımlılık yapan madde kullandıkları ortaya çıktı. Formda bu soruya hayır cevabını vermişlerdi. Bu sonuç ile birlikte bağışçılara daha dikkatli davranmak gerektiğini öğrendim. Her insan aynı olmuyor. Birisi enerji açılıyor, diğeri ise tedirgin ediyordu. Her ne kadar farklı insanlar ile karşılaşsam da bu gönüllülük sürecinden çok keyif aldım. Farklı insanlar ile tanışmanın heyecanı bir mutluluğa dönüşüyordu.